Merhaba, karşımızda Peter Collingridge'in Kaan Akademi Bilgisayar Bilimleri modülünü kullanarak yarattığı yansız örneklem varyansını hesaplamak ya da popülasyonun gerçek varyansını yansız bir şekilde tahmin etmek için neden n-1'e bölmemiz gerektiğini biraz daha detaylı anlatan bir simülasyon var. Harika! Bakalım bu simülasyon ne yapıyormuş? Önce popülasyon için rastgele bir dağılım oluşturuyor ve bu dağılımı her seferinde değiştiriyor. Yani, simülasyonu yeniden çalıştırırsanız, farklı bir dağılım elde ediyorsunuz. Mesela burada boyutu 383 olan bir popülasyon var, tamam mı? Daha sonra bu dağılımdan yola çıkarak, popülasyon için parametreleri hesaplıyor. Ortalama 10,9. Varyans ise 25,5'miş. Sonra, bu popülasyondan örnekler almaya başlıyor. Örneklemlerin boyutları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da 10. Gördüğünüz gibi şu anda bile örnek almaya devam ediyor ve bunlar için örneklem istatistiklerini mesela, örneklem ortalaması ve varyansını hesaplıyor. Bu istatistikler arasında özellikle de yanlı örneklem varyansı bize bazı sezgisel bilgiler veriyor. Hatta eğer grafikleri daha detaylı incelemek isterseniz, üzerine tıklayıp yakınlaştırabilirsiniz. Ben, bu ekranın bir kopyasını karalama ekranıma yapıştırdım bile. Hadi gelin şimdi karalama ekranına geçelim. Ve bu simülasyonun yapmaya çalıştığı şeyi daha yakından inceleyelim. Evet, bahsettiğim ekran görüntüsü işte burada. Popülasyon boyutu 529, ortalaması 10,6. Bu grafikte, popülasyon ortalaması 10,6 olarak gösterilmiş. Popülasyon varyansı da 36,8. Ve bunu da aynı grafikte, burada görebiliyoruz. Şimdi, bu grafik üzerinde biraz daha duralım. Önce, burada gösterilenin yanlı örneklem varyansı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Aynen burada olduğu gibi, bu da yanlı örneklem varyansı. Evet, elimizdeki her veri için bu hesaplanıyor. Birinci veriden, n'inci ya da n'inci veriye kadar. Verinin değerinden, örneklem ortalamasını çıkarıp karesini alıyor ve sonra da tüm bunu n-1'e değil n'e bölüyor ve böylece burada da görebileceğimiz bazı ilginç sonuçlar elde ediyoruz. Mesela bakın şimdi, buradaki örneklem varyansını olması gerekenden düşük olarak tahmin eden, hatta sıfıra yakın değerler veren, buradaki ve buradaki noktacıklardan bahsediyorum. Evet. Bu noktaların ortalamaları da örneklemin gerçek ortalamasından bayağı farklı. Bunun tam tersini de söyleyebiliriz tabii. Yani ortalamanın gerçek ortalamadan farklı olduğu durumlarda varyans içinde olması gerekenden düşük bir tahmin yapılıyor. Ayrıca pembe noktalar küçük örneklemleri, mavilerse daha büyük örneklemleri temsil ediyor. Bu tepeciğin etekleri yani bu uçlardaki noktalar kırmızı renkteler. Mor ya da mavi noktalar merkezde konumlanmış gibi görünüyorlar. Bunun için bize daha iyi tahmin değerleri veriyorlar. Merkezde tabii ki kırmızı noktalardan da var. Zaten mor rengi elde etmemizin sebebi de bu. Ama bunların yani uçtaki noktaların hemen hepsi kırmızı. Arada bazı maviler gözüme çarpıyor ama dediğim gibi çoğunluğu kırmızı. Peki sizce bu mantıklı mı? Evet, mantıklı. Çünkü küçük örneklemlerin ortalamaları, popülasyon ortalaması için kötü bir tahmin verir. İşte bu yüzden buradaki noktalar gerçek ortalamadan uzakta ve örneklem varyansını da olması gerekenden daha düşük olarak gösteriyorlar. Şimdi de ikinci grafiğe geçelim. Burada çok önemli bir noktaya, belki de noktalara değinmem gerek. Grafikteki her örneklem boyutu için, mesela burada boyutu 2 olan örneklemler var, bunların sayısı arttıkça yanlı örneklem varyansını hesaplayıp bunu popülasyon varyansına böldüğümüzde ve bunların hepsinin ortalamasını aldığımızda, tekrar ediyorum, bunu defalarca ama defalarca yaptığımızda yanlı örneklem varyansı bölü popülasyon varyansının değeri, popülasyonun gerçek varyansının ancak ve ancak yarı değerine yaklaşıyor. Örneklem boyutu 3 olduğunda, 2 bölü 3'e, yani 2 bölü 3'üne yaklaşıyor. Yani bu durumda, popülasyonun gerçek varyansının %66,6'sı da diyebiliriz. Örneklem boyutu 4 olduğunda ise, popülasyonun gerçek varyansının 3 bölü 4'üne yaklaşıyor. Evet, şimdi buna bakarak bir genelleme yapabileceğimizi artık düşünüyorum. Yanlı tahmini kullandığımız zaman popülasyonun gerçek varyansına değil de n eksi 1 bölü n çarpı popülasyonun gerçek varyansına yaklaşıyoruz. Neymiş? n eksi 1 bölü n çarpı popülasyonun gerçek varyansı. Sakın kafanız karışmasın. Şunu demeye çalışıyorum. Mesela n ya da n sayısı diyebiliriz, ikisi de söylenir. n 2 iken yaklaştığımız değer popülasyonun gerçek varyansının yarısıydı. Yani popülasyonun gerçek varyansı çarpı 1 bölü 2. n 3 iken bu oran 2 bölü 3'tü. n 4 iken 3 bölü 4. İşte bunun için bu tahmin yanlı bir tahmindir. Peki bu tahmini yansız, buna tarafsız diyenler de var. Yansız bir tahmin haline getirmenin bir yolu var mıdır? Popülasyonun gerçek varyansı için iyi bir tahmin yapmak istiyorsak, yani n-1 bölü n ile çarpmak yerine, daha önce kullanmadığım bir renkle yazıyorum, yansız bir tahmin için n bölü n-1 ile çarpmalıyız. İki tarafı da n bölü n-1 ile çarptığımızda bunlar birbirini götürür ve burada hakkında doğru bir tahmin yapmaya çalıştığımız popülasyon varyansı, Burada da n'ler birbirini götürünce geriye popülasyon varyansının yansız tahmini ya da yansız örneklem varyansı kalacak. Bunu daha önceki videolarda ya da ders kitaplarınızda görmüş ama anlamamış olabilirsiniz. Evet, umarım Peter'ın bu simülasyonu neden n-1'e bölmemiz gerektiği konusunda sizlere açıklık getirmiştir.